Evet bugün Ayancık'tan çıktık. Dibekli yoluna geldik. Burada kestane topluyoruz. Kestaneler biraz ağzını açmışlar. Tam olgunlaşmamışlar. Bunlar tam olgunlaştıklarında bu kozalaklar açılıyor ve kestaneler kendileri, kendiliğinden yere düşüyor. Çok güzel. Bugün etraftan biraz video çekeyim dedim. Karşıki dağlarda ormanda ağaç kesimi var. Bu da aracımız.